Bu iki şekil için verilen mavi çizginin simetri ekseni olup olmadığını inceleyeceğiz. Buna karar verebilmek için tabii simetri ekseninin ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ne demek biliyor musunuz? Şöyle anlatayım. Mavi çizginin iki tarafında da birbirinin aynısı olan şekiller görmemiz gerekiyor demek. Bu poligona bir bakalım. Şimdi hayal gücümüzü kullanarak poligonun mavi çizginin üzerinde kalan kısmını altında kalan kısmına yansıtmaya çalışalım. Aynı denizdeki ya da göldeki ya da bir aynadaki yansıma gibi. Bakalım alt kısımda aynı şekli oluşturabilecek miyiz? Eğer yapabilirsek o zaman mavi çizginin simetri ekseni olduğunu kanıtlamış oluruz. Şimdi bu noktadan mavi noktaya olan uzaklığa eşit bir uzaklık oluşturuyorum. Burada mavi çizginin alt kısmında ve hemen görebileceğiniz gibi siyah şeklin dışında bir noktaya ulaştık. Evet, bu nokta poligonun alt kısmına oldukça uzak. Ve sadece bu bile aslında bize mavi çizginin simetri ekseni olmadığını kanıtlayabilir ama ben devam edeyim. Bu noktayı buraya yansıttık. Peki, bu noktaya ne olur? Başka bir renk kullanalım ve görelim. Bu noktadan mavi çizgi olan dik uzaklığı diğer tarafa yansıtalım ve buraya ulaşalım. Bu nokta mavi çizgiye doğru inip, diğer tarafta eşit uzaklık gidersem buraya yansır. Değil mi? Ve son olarak bu nokta, bu noktada buraya bir yere yansır. Şimdi yansımasını bulduğum bu noktaları birleştirirsem, böyle bir şekil elde ederim. Gördüğünüz gibi bu yansıma bana verilen şekilden çok farklı. O halde bu mavi çizginin simetri ekseni olmadığını bulduk. Şimdi sıradaki şekle bakalım. İlk bakışta mavi çizginin şekli birbirinin aynısı olan iki parçaya böldüğünü söyleyebilirsiniz, öyle değil mi? Göze son derece doğru geliyor. Mesela bu nokta, mavi çizgiye göre buraya yansır. Bu noktadan mavi çizgiye bir dikme inersek ve aynı uzunluğu diğer tarafta da gidersek, bu noktaya geliriz. Aynı mantıkla bu noktanın yansıması da burada oluşur. Diğer noktalar için de aynı şeyi yapabilirsiniz ve sonunda mavi çizginin bu şeklin simetri ekseni olduğu sonucuna ulaşırsınız. Çünkü şeklin iki tarafı birbirine eşittir, mavi çizgi şekli tam ortasından bölüyor ve iki yarımın yansıması da birbiriyle örtüşüyor.